Aşağıdaki denklemde t'nin değerini bulmamız ve sonucu onluk logaritma ile ifade etmemiz isteniyor. ve denklemimiz ise 10 üzeri 2 t eksi 3 eşittir 7 olarak verilmiş. Evet, t'nin değerini bulmamız ve sonucu onluk logaritma ile yazmamız gerekiyor. Karalama defterimi çıkarıyorum. Sorunun aynısını buraya kopyaladım. Şimdi bunu bir daha yazalım. 10 üzeri 2 t eksi 3 eşittir 7. Renkleri biraz değiştirelim. 10 üzeri 2t eksi 3, 7'ye eşit. Evet, bu bir üstel ifade. Bu denklemi logaritmik formda yazmanın, logaritmik şekilde yazmanın soruyu çözmemize yardımcı olacağını düşünüyorum. Evet, bir bakalım. 7'nin 10 tabanında logaritması, 2t eksi 3'e eşittir. Doğru olup olmadığını bir kontrol edelim. 10 üzeri 2t, eksi 3, eşittir 7. Burada da onu 7'ye eşitlememek için, 10'un 2t eksi 3. kuvvetini kullanmam gerektiğini görüyorum. O halde bu ifadelerin eş değer olduklarını söyleyebiliriz. Logaritmik formda t'nin değerini bulmak daha kolay gibi görünüyor. Evet, t'yi yalnız bırakmak için iki tarafa da 3 eklersem, 7'nin 10 tabanında logaritması, Artı 3, tabii ki artı 3 logaritmik ifadenin dışında, bunu göstermek için parantez kullanalım. Sağ tarafta ise 2t kaldı, 2t kalıyor. Ve son olarak iki tarafı da 2'ye böleceğim. Böylece t eşittir, tüm bu ifade sonucunu elde etmiş oluyoruz. Yani 7'nin 10 tabanında logaritması artı 3 bölü 2. Evet, şimdi tüm bu ifadeyi, tüm bu ifadeyi aklımda tutabilirsem cevabı vermek istiyorum. 7'nin 10 tabanında logaritması artı 3 bölü 2. Evet, sistem cevabımı doğru olarak algıladı. Bu t'nin değeri olarak bulduğum sonuç. Hemen kontrol edelim. Ve doğru.